Sevgili Uğur Batı, Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Gayet iyiyim sizler. Ben hala hoş bulduk tercih ediyorum. <gülüyor> Bu hoş buldum bir garip geliyor bana. Bir popülasyon ne kadar ortalamanın dengesini yakaladıysa o kadar sağlıklı bir popülasyondur. Eğer biz hayatta ortalama sıradan dengeli, sağlıklı bir popülasyon sağlayabilseydik. Hayat harika ilerlerdi. Ve muhtemelen buradan çok daha iyi olurdu. Ama hayat öyle ilerlemiyor. Bilim kurgu dizisi yapamıyorsun. Niye bilim kurgu dizisi? Geleceği hayal eden insanların işi. Sen ne yapıyorsun? Geçmişe dönüp bakıyorsun. Oraya öyküleniyorsun. Hep biri gelsin bizi kurtarsın istiyoruz. Çünkü niye biliyor musun hep böyle olmuş? Vasat zamanı unutur. Vasat zamanı da kullanır. Biz de vasatla nasıl açıklarız bunu? Okuma, yazma, düşünme, irdeleme, muhakeme etme. Buna sebep olacak tüm fonksiyonları da mümkün olduğu kadar toplumda dışarıda bırak. Daha kendinle yapacağın tanımlamalarda bile çok basassın ki vasat nasıl senin aklına hegemonya koymasın. Nasıl dominant kılmasın?